Aşağıdaki doğruyu y eşittir eksi 4 olacak şekilde yansıtın. Burada bir doğrumuz var. Tüm değiştirme seçeneklerimiz de burada. Ötele, döndür, yansıt, büyüt ve geri al. Bizden istenen bu doğruyu y eşittir eksi 4 noktasına denk gelecek şekilde yansıtmak. O halde yansıt seçeneğine tıklayacağız. Tıklayalım bakalım. Önce bu doğruyu y eşittir eksi 4 konumuna getirelim. Evet. Galiba oldu. Y eşittir eksi 4. Yani bu doğruyu y eşittir eksi 4 olacak şekilde ayarladık. Şimdi bunu yansıtalım. Şöyle oldu. Doğruyu y eşittir eksi 4 olacak şekilde yansıttık. Şimdi şu birkaç soruyu da cevaplayalım. Bir doğru yansıtıldığında ortaya çıkan şekil yine bir nedir? Doğrudur. Burada yansıtılan şekil bir doğru. Sıfır bitiş noktası var. Bunlar ise bitiş noktaları değil. Bunlar bitiş noktaları değil. Eğer bunlar bitiş noktaları olsaydı o zaman bu bir doğru değil, doğru parçası olurdu. Ama elimizdeki bu şekil bir doğru. Yani bu soruya göre yansıtılan şeklin sıfır bitiş noktası vardır. Bakalım. Cevap doğru. Şahane.